Boşluğu doldurarak, denklemi tamamlayınız. 76.830 eşittir 6-10 binlik artı boşluk binlik artı yüzlük artı 3 onluk. Şimdi, 76.830 nedir? Onu bir düşünelim. 76.830 her basamağı farklı renkle yazıyorum. 830 Bu, şununla aynı şey. 70.000 artı 6.000 Bakın, 7 10.000'ler 10 basamağında. Yani bu 7, 7 tane 10.000'lik 10 demek. O da 70.000 eder. Artı 6. 6.000'ler basamağında olduğuna göre 6.000 Yani 6 tane 1.000'lik. Artı 800 veya sekiz tane yüzlük. Artı üç tane onluk, yani otuz. Üç tane onluk 30'a eşittir. Sıfır tane de birliğimiz var. İstersek sonuna bir de sıfır yazabiliriz. Bu yazdığımız neredeyse buradaki ile aynı şey. Biz sıfırı yazdık, onlar yazmamış. O halde biz de yok sayabiliriz. Çünkü sıfır sayının değerini etkilemez. Üç tane onluk, 3 tane onluk. 8 tane yüzlük, 8 tane yüzlük. İşte bundan sonrası bozuluyor. Burada boşluk binlik var. Bizde 6 tane binlik var. Boşluğa ne geleceğini bulmamız gerek. Son olarak burada 6 tane 10.000'lik, yani 60.000 var. Bizse 70.000 yazdık. Şimdi bu iki basamağı soruda verilen şekle dönüştürmemiz gerekiyor. Soruda 6 tane 10.000'lik verilmiş, bu 60.000 demek. Bizde ise 70.000 var, yani buradan bir 10.000 alıp başka bir şekilde gruplamışlar. Bu iki basamak aynı olduğuna göre, bu 10.000'i binler basamağına atmış olmaları lazım. Deneyelim, 70.000'den 10.000 çıkartıyoruz, 60.000 kalıyor. Yani baştaki 7, 6'ya dönüşüyor. Şimdi bu on bini binler basamağına aktarıyoruz. Yani binler basamağına on bin ekliyoruz. Binler basamağı ne olur? On bin artı altı bin eşittir on altı bin olur. Buradaki altı da on altıya dönüşür. Geri kalan her şey sorudaki ile aynı oldu. Altmış tane on binlik artı on altı tane binlik artı sekiz yüzlük artı üç onluk. İşte bu kadar.